361 artı 544 işlemi hangi sayı doğrusunda gösterilmiştir? Hadi gelin bakalım. 3 doğru da 361'den başlıyor. O zaman üzerine 544 daha ekleyeceğiz. Buradakinde önce 400 ekleniyor, sonra 50 ve sonra da 4. Ama burada 544 değil 454 eklemiş oluyoruz. Burada, Önce 500, sonra 40, sonra da 4 ekleniyor. Yani burada 361'e 544 eklemiş oluyoruz ve sonuç da 905. Bu doğru gibi. 500 ekleyince 861, 40 ekleyince 901 ve 4 daha eklediğimizde de 905 elde ediyoruz. Bu kesinlikle doğru cevap. Bu sayı doğrusundaysa 500 değil, 50 eklenmiş. Ama bu doğru olamaz, çünkü eklememiz gereken 500'lük, 4 10'luk ve 4 birlik. Gelin birkaç örnek daha yapalım. Hangi işlem aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilmiştir? Bir bakalım. 718 ile başlıyoruz, sonra 200 ekliyoruz, daha sonra da 40 ekleyerek 958'e ulaşıyoruz. Bu, 718 artı 240 işlemini gösteriyor ki, bunu da bu seçenekte görebiliriz. Bu alıştırmalar size de eğlenceli gelmedi mi? 585-368 işlemi hangi sayı doğrusunda gösterilmiştir? Hemen bakalım. Buradaki iki seçenekte de işlemimize 585 ile başlarken bu seçenekte 558'den başlıyoruz. Bu seçenekte sayıların yerlerini karıştırmışlar. O yüzden bu seçeneği eliyoruz. Geride kalan bu iki seçeneği gözden geçirelim. Çıkarmamız istenen sayı yüzlük 6 onluk ve 8 de birlik. Her iki sayı doğrusunda da 300 çıkarıyoruz. Tamam, Şimdi de 6 tane onluk çıkaracağız. 6 onluk ve sonra da 8 birlik. Evet, buradaki doğru gözüküyor. Bu sayı doğrusunda ise, sayıların yerleri karışmış. 6 tane onluk ve 8 tane birlik yerine, 8 tane onluk ve 6 tane birlik çıkartılmış. Yerleri değişmiş ve, 386 çıkartılmış. Ancak bizden istenen bu değildi. Bu durumda doğru seçenek üçüncüsü. Hadi son bir alıştırma daha yapalım. Hangi işlem aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilmiştir? 935'ten başlayarak önce 400 çıkartıyoruz sonra da 20 çıkartıyoruz. Bu 935 eksi 420 anlamına geliyor. 935 eksi 420. İşte. Doğru cevabımız burada.